Pek çok kadın evinde bir sürü şey yapıyor. Çünkü kadınlarımız çok yetenekli. Örgürüyorlar, takım yapıyorlar, bebekler yapıyorlar, dekoratif eşya yapıyorlar, seramik eşya yapıyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Çok şey yapıyorlar. Ama bunları nerede, nasıl satacaklarını Bundan nasıl gelir elde edebileceklerini bilemiyorlar. Böyle çok kadın oluyor. işte kadınlar.com'a çok yazan kadın oluyor. Ben de elimde örgü örüyorum, nasıl satabilirim? Ben takı yapıyorum, nerede, nasıl satabilirim? Maalesef e, bilemiyor kadınlarımız. Çok normal çünkü dijital çağdayız. Ve herkes yeni yeni öğreniyor bu dijital çağ ve imkanlarını. Şimdi tabii bu kadınlar için bir... Harika kanal var. O kanalda bir internet sitesi ismi Zeus Store. Bu sitenin kurucusu Zeynep Osmanlı bizimle birlikte. Eğer siz de evinizde bir şeyler yapıyor ve bunu satmak istiyorsanız, el işlerinizi değerlendirmek, kendinize gelir elde etmek istiyorsanız bizi izleyin. Çünkü Zeynep Osmanlı'dan öğreneceğimiz çok şey var. Öyle değil mi? Zeynep nasılsın? İyi misin? <gülüyor> Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi elbette senin çok önemli. Gerçekten de bir alan açıyorsun orada. Ve ilişki yapıp da satmak isteyen bir dolu kadına aslında çok Hı -hı. bir imkan yaratmışsın. Evet. Siteyi anlatacağım ben çok sana. Ben iyice yakından tanıyalım ve ama önce seni tanıyalım istiyorum. Biraz. Hani eğitim durumun ne? İş, güç, mesleğin ne? Şimdiye kadar nerelerde çalıştın? <Gülüyor> bize kendinden bahseder misin? Evli, meslek, çocuk, çocuk var mı? Tabii ki. <gülüyor> Tabii ki. Tekrar merhaba. Ee, Zeynep Osmanlı ben. Ee, 1986 İzmir doğumluyum. Ee, aslen İzmirliyim. Ee, i̇lk ve orta öğretimi e, annemin subay olmasından dolayı İstanbul Levent'te geçirdik. Daha sonra İzmir'e taşındık ve İzmir Kız de öğrenime devam ettim. Liseden mezun olduktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde öğrenimine devam ettirdim. Evliyim, iki çocuk annesiyim, bir kızım, bir oğlum var. Daha sonra kariyer yolculuğuma aslında evlendikten sonra başladım. Eşimle birlikte kurmuş olduğumuz bir fatura ödeme merkezi vardı. Ve bu 11 sene birlikte devam ettik ve en son 410 bayiye kadar... Ee, yükseldik. Ee, güzel bir şirket olduk. Fakat e, daha sonra ben e, kendi işimi yapmaya karar verdim. Ve finans sektörü zor olduğu için dedim kendi işimi yapacağım. Daha bayan işine geçeceğim. Ve e, Zeus Store projesini e, ortaya koymuş oldum. Kariyer yolculuğum bu şekilde başladı. Ne zaman Zeus Store devreye girdi, yayına girdi? Ee, yaklaşık bir sene önce kuruldu Zeus Store. Ee, bir senelik bir proje. Ee, aslında çıkış fikri çok enteresan ben anneannemden ilham aldım <gülüyor> zeo storu kurarken <gülüyor> ee, bir gün e, ailecek oturuyorduk Evet e, ailecek hep beraber oturuyorduk annem e, anneannemin e, dört kızını el emeği işlerle e, okuttuğunu anlattı el yapımı ürünlerle okuttuğunu anlattı ve bu bana acayip ilham oldu çünkü o dönemde dört kız okutmak o kadar zor ki hem aile ekonomisine destek olmak, aileye destek olmak çok zor. Dedim neden olmasın çünkü çok, e, insan, çok e, ev hanımları var e, evde a, aileye destek olmak isteyen ekonomik açıdan. E, o yüzden böyle bir proje ortaya çıktı e, ve bu sana marketi kurdum. Şu anda ben e, ilgilendim. <gülüyor> Şu anda 650'ye yakın mağazamız oldu içeride. <gülüyor> <gülüyor> bir 180 ne kadar güzel evet, evet. giriş devam edeceğiz anlatmaya ben adını merak ettim Zeus Store neden bu isim ne anlama geliyor <gülüyor> Zeus Zeynep Osmanlı'nın baş harfleri onu kurmak koymak istedim store'da alışveriş olduğu için Zeus alışveriş gibi düşünebiliriz. O yüzden onu tercih ettim. Gayet güzel akıl olmuş Akıllıca olmuş. Peki, <gülüyor> bir şey değil e-ticaret sitesi kuruyorsun. Ee, biliyor muydun daha önce bu site nasıl kurulur? Ne yaptın? <gülüyor> Sen bilgi edindin. sermaye, Ne kadar sermaye kullandın? Nasıl yaptın? Biraz böyle adım adım <gülüyor> ilerleyelim sitenin kuruluşunu. Tabii. Şimdi e, yazılım konusunda birkaç araştırma yapmıştım. Şimdi web sitesi tabii ki dışarıdan da e, freelancer çalışan arkadaşlarımızdan destek aldım. E, eşim yine web sitesini yaparken destek oldu. E, fakat şöyle bir e, konu var orada. Ben bu işe girdim. E, şimdi iyi ticaret nasıl yapılır tabii araştırdım. İşletme okumadım ama e, YouTube videolarından baktım. Diğer girişimcilerden röportajlar izledim. Sonra dedim ki yapılmayacak bir şey yok. E, eşimle birlikte web sitesiyi toparladık. E, böyle. Peki, <gülüyor> Şimdi de ilgidiyor. Ben ve eşin ikiniz birlikte mi açtınız siteyi? Yani herhangi bir hazır şablon satın almadınız mı? Bir yazılımcılığa yazılımcıya tasarımını yaptırmadınız mı? Yazılımcı. <gülüyor> evet, bir tane dışarıdan yazılımcıyla çalıştık. E, ama genelde gece gündüz ben çalıştım diyebilirim gece mesela kalktım birkaç yerini toparladım web sitesinin. yani tek tek ben ilgilendim diye söyleyebilirim Tülay Hanım yani güzel. yazılımcıya verip de hadi bunu yap değil de çünkü çok düşük bir bütçeyle başladım ben bu, bu işe 5000 lira 5000 lira gibi düşük bir bütçeyle başladı evet onu da annemden aldım annem destek oldu Evet. Ve e şimdi bu evet. beş bin lirayla tabii e, reklam maliyeti Yani beş bin <gülüyor> verirsin, elinde bir şey kalmaz ki. Evet işte e, ne yaptım? Şirketimi kurdum. E, ondan sonra e, web ile ilgili birkaç yerler vardı onları toparladım. E, bir de, bir de yani çok... sen böyle şey gibi konuşuyorsun ya hani bu işlerde <gülüyor> şey teknik bir geçmiş yok. Inan <gülüyor> ya bana neler <gülüyor> yaptın bana galiba biraz kolay geliyor ondan böyle anlatıyorum bilmiyorum ama Bravo. yani e, öncelikle sağ olun teşekkür ederim Ya çalışmak gerçekten yeni şeyler öğrenerek yaptım e, sürekli internette baktım videolardan öğrendim web site nasıl yapılır ne, yap, ne yapılır diye bana biraz kolay geldiği için şimdi öyle anlatıyorum ama e, inanın gecemi gündüzüme kattım ki iki tane çocuğum var, <gülüyor> e, bir ev var, e, evimde sorumluluklarım var e, eşime karşı, çocuklarıma karşı e, ama bu e, sermaye benim için e, güzel oldu. Reklam bütçeleri çok fazla türen biliyorsunuz. E, o yüzden reklam vermemek için kendim tek tek e, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden üreticilere ulaştım. Ee, ve bu 603 mağazayı kendim ben oluşturdum. Onları tek tek hepsine o. mesaj attım dedim. Evet tek tek mesaj attım, tekliflerimi sundum. Ee, Sağolsunlar çok da gerçekten elemi üreticisi çok farklı. <gülüyor> şimdi kızmasın bana <gülüyor> diğer üreticiler ama çok böyle içten samimi. Ee, o yüzden şimdi 653'e doğru yaklaştık mağaza sayımız. Çok güzel. Şimdi ben e, ekranı paylaşmayı istiyorum ki bu arada gösterelim. Becerebilir, Tabii. Becerebilirsem. Şurada Tabii. Mesleğe, yani bir izgah yapalım. Evet burası. <gülüyor> evet, şimdi şurayı çıkarayım. Ee, Zeus burada. Ee, başlıklar var. Ee, evet. Aksesuar giyin. Evet takı, aksesuar Anlatsa. Evet. Ev ve yaşam. Dekorasyon ürünleri var. Bebek ve çocuk ürünleri var. Evet. Kampanyalı indirimli ürünlerimiz var. Ee, yeni yıla özel hediyelerimiz var. Mağazalarımız her gün aramıza e, bir sürü mağaza geliyor. Kadınların çok güzel ilgisi var Tümey Hanım. Ürün kategorilerimizde saksı, bardak, tablo, dekoratif duvar. Yani aklınıza gelen her şey. Özel tasarım, takı, doğal ürünler, makrame çanta banyo bebekleri fular e, ayakkabılar hediyelik ürünler her şey var e, popüler ürünlerde bizim aslında seçtiğimiz e, daha doğrusu e, bizim içlerinden seçtiğimiz birkaç ürün var onları koyduk oraya o her hafta değişiyor zaten popüler ürünlerimiz e, hepsi el yapımı Tülay Hanım tek tek e, elle yapılıyor Birileri bir yerden evet. satmak için buraya koymuyor yani kendi yaptıkları işler tamamen. Yok hayır herkes evet el yapımı atölyeler var çok güzel yine el yapımı yapıyorlar. Hep el yapımı ürün fincanlar falan. Bunlar da en yeni ürünlerimiz. Bunlar son 5 gün içinde eklenen ürünlerimiz vardır burada. Hı -hı. Üstünde yeni yazıyor. E, tablolar var. Bir de her bütçeye uygun Tülay Hanım. Yani e, şu anda mesela en özel tablolar var. 6 bin lira, 7 bin lira. Ama 50 liraya da biri girip çok güzel bir e, el yapımı ürün alabiliyor. Hı hı. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok güzel gerçekten değil mi? Böyle. Biz birazcık içine girelim. Sağ <gülüyor> tamam. Hani işler nasıl işler. Tabii. Çünkü şu da var. E, şunu görüyoruz e, özellikle. Evet, çok şey yapılıyor elde ama e, bir özelliği yok. Çok sıradan, ilgi çekmiyor. Evet. Şimdi ben, arayanlar da oluyor beni, diyorlar ki hani işte ben el işi bir şeyler yapıyorum, sakmak istiyorum. Peki diyorum, nasıl bir fark yaratıyorsun? Hı hı, evet, doğru. E, e, diyelim ki, banyo lifi örüyorum ben diyor. Tamam, çok güzel. Peki, evet. diğerlerinden farkı ne? Ya da diyor ki takı yapıyor peki, diğerlerinden farkındayız. farkından bir evet. fark yaratılmıyorsa, işin içine biraz tasarım girmiyorsa o el işin şey bir özelliği kalmıyor, özellik olmuyor. Fark yaratılmayınca maalesef satış da gelmiyor beraberinde, öyle değil mi? Şimdi evet, kesinlikle siteye öyle. Siteye tekrar giriş yapacağım ve bakalım neler var. Saksılara girelim diye şurada saksı gidelim. o <gülüyor> Bakalım hani şey ürünler... Hakikaten fark yaratan ürünler mi? Sıradan ürünler mi? Evet bunlar hepsi güzel evet, saksılar var burada. Bir evet. de resim de çok önemli Tülay Hanım. Çektikleri resim. Ben bunu hep mağazalarımıza da söylüyorum. Yani resim o kadar önemli ki koydukları yer, çektikleri yer. Bir al oluyor. Mesela bu da çok tatlı bir çekim olmuş. Arkada yine bir çiçek. Evet. Anlatıyor yani, resim konuşuyor. Yani mesela bir banyo lifi... Hemen almak isterim mesela, ne kadar güzel bir şey. <gülüyor> Değil, mi? Değil mi? Mesela bir banyo lifi yine satan bir mağazamız vardı. O kadar güzel resimler çekmiş ki. Yani normal, mesela bazı mağazalarımız var, böyle masanın üstüne koyuyor lifi, o şekilde çekiyor. Ama o zaman bir albeniz olmuyor. Ama diğeri böyle koymuş güzelce onları dekoratif halinde, o kadar güzel ki. Çok güzel havlu kenar, şu kesti lifler diyorum. Mesela bunlar lif takımı. Bunlar <gülüyor> lif takımı değil mi? Evet, evet. evet. Mesela ne kadar güzel çekmiş fotoğrafı. Bir de mesela yanında banyo lifi var. İşte bunlar e, böyle cezbediyor insanları almak için. <gülüyor> Herhalde yapılan işler kadar fotoğrafların da çok önemli var. Öyle değil mi? Söylediğin gibi eğer... Çok önemli. Evet, kesinlikle tutuyorum. Sattırıyor ama değilse maalesef. Evet, ee, evet. Fotoğraf... Büyütemiyoruz ama böyle yakından, yakınlaştırıp görebiliyoruz değil mi? Böyle evet, yakından görebiliyorsunuz. Hoş. Aynen. Ee, Mağaza açma kısmı da var, onu da gösteririz. Dur gösteririz, biraz daha ürünleri göstereyim istedim ben. Farklı farklı. Tabii, tabii. tabii. Çok evet, mutlu. bebek kategorisi. Mutfak aksesuarları var, aynen. Mutfak aksesuarlarında. Bebek, çocuk, çok güzel... Amigurumi oyuncaklar var. <gülüyor> Bunlar işte bardak altlıkları, e, ahşaplıklar. E, yılbaşı için bardak altlıkları var yine. E, çok cicili bicili ürünler. <gülüyor> çok cicili, çok hoş görünüyorlar, çok sevgili görünüyorlar. Yani dekoratif falan Değil mi? Masanın üstüne yani çok güzel. Peki şimdi ben dikkat ediyorum. Bakarken bir taraftan... Hı -hı. İki yarı bardak altlı çam desenli diyor. Peki bunu kim yaptı? Onu göremiyorum ki. Evet orada satıcı bilgi var. En aşağı inin. Biraz Hı -hı. daha aşağı. Hı -hı. Bakın şurada kargo satıcı bilgi diyor. Satıcı bilgiyi tıklayın. Aa, Burada göz ay mağazamız. Satıcı göz ayna tıkladığınızda da oradan da göz ay mağazasının tüm ürünlerine gidebiliyorsunuz. <gülüyor> Güzel. Güzel. Ona mail de atılabiliyor, şöyle bir mail. Tabii mail de atabiliyorlar, evet, tamam. müşteriler isterse. Genellikle bize ulaşıyorlar ama mağazayla da açık, istedikleri zaman konuşabilirler. Bu da çok güzel, çok tatlı bir mağazamız. Evet. <gülüyor> hepsi öyle, hepsi birbirinden kıymetli, değerli benim için. <gülüyor> gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm hani gayet güzel, hepsi de böyle şey ıı, fark yaratmışlar yani. Hani sıradan ürünler değil, bir benzer, benzeyen ürünler değil. Hakikaten e, baktım da <gülüyor> çok sevdim, görebiliyorum. Özellikle bu takı işlerinde. Kadın... Duyduğuma... kadınlarımız çok e, ilgililer takı işine ama hani e, Instagram'da da ben görüyorum. Maalesef e, e, farklı ürün yok. Mesela bu kolye gayet. Yok, değil mi? E, ve farklı bir ürün. Evet, değil mi? Güzel Gayet güzel. Fiyatı da 65 lira. Ürün, 65 lira. lira, evet. Peki, diyelim ki ben bir ürünü buradan satın almak istedim. E, sepete ekledim. Tamam. Sonra, nasıl bir işlem gerçekleşiyor? Şimdi bir tarafıyla e, tabii ki ürünü almak, kolay, herkes almak istiyor ama e, sahtekarlık da olabiliyor. Bu güveni nasıl verebiliyorsunuz? Yani ben... Doğru. ödediğimde bu ürün gerçekten benim elime ulaşacak mı ulaşmayacak mı nasıl hı hı. bilebilir insanlar şimdi tabi onu şöyle anlatayım size ee, Öncelikle güvenli bir ödeme sistemine sahibiz Siz atıyorum e, sepeti ekle dediniz siparişi verdiniz sipariş mağazaya ve bize düşüyor daha sonra e, siparişiniz hazırla, hazırlanıyor MNG kargo ile anlaşman olduğumuz kargo firması ile bu gönderin size sağlanıyor siz daha sonra ürünü alıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben ürünü aldım Zeostore diye bir onay mailimiz var. Ona tıklıyorsunuz ve biz de ödemeyi mağazamızı o şekilde yapıyoruz. Ya böylelikle size mağdur maduro olmamış oluyorsunuz. Yani elinize farklı bir ürün gel geliyor olabilir, başka bir şey olabilir. Ha, anladım. Buyurun. Ee, kredi kartıyla siteden ben alışverişimi yapıyorum. Ürün elime... Yapıyorsunuz, elime... evet. Her üründen memnunsam... Size bilgi veriyorum, siz ondan sonra satıcının parasını ona ödeme yapıyorsunuz. Ödüyoruz. Evet, Ama... aynen öyle. Peki, diyelim ki ürün elime geldi. Resimden gördüğüm gibi değilmiş. Ben istemiyorum bunu dedim. Ve... Tabii, iade hakkınız var. Ee, yasaya göre de bu şekildedir. 14 gün boyunca iade edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yine aynı şekilde size size kargo kodu veriyoruz. Ücretsiz olarak geri iade ediyorsunuz. Peki, ben evimde. El işe yapan biriyim. Bir şeyler yapıyorum ve satmak istiyorum ve tamam. satış yapmak istiyorum. Başvuru şartları neler? Başvurduğumda prosesiniz neler işleyiş, paramı elde etme, satıştan ne zaman, kaç gün sonra? Hı. Bütün bunları da aktarabilir misiniz? Anladım. Sizin sitenizde satış yapmak isteyen... Tabii ki de. Şimdi e, bizim sitemizde satış yapmak isteyen öncelikle el yapımı ürünü olması gerekiyor. Fabrikasyon ürünü olmaması gerekiyor. E, herhangi bir kurumsal şirket olmasına gerek yok. Bir ev hanımı da açabilir. E, bunun için çok kolay bir mağaza açma, e, ana sayfada mağaza aç butonu var. Oraya tıklıyor ve kayıt ol diye bir form çıkıyor önüne. Kayıt ol da evet adı, soyadı, cep numarasını giriyor. E, adresini giriyor ve mağaza adını yazıyor. Bu mağaza adı genelde üreticilerimiz Instagram üzerinden de e, alışveriş yaptığı için Instagram'la aynı isim olabiliyor. E, daha sonra direkt panel zaten karşısına çıkıyor Tule Hanım. Tabii bunun için hiçbir ücret ödemiyor. E, hiçbir ücret almıyoruz ve onu da gösterebiliriz. Nerede biliyor musunuz yukarıda Zeos'ta satış yap. Aynen. Sokta, Oraya tıklayalım. Zeos Evet. Satış yap bölümü var. Göstereyim. Evet, oraya tıklıyoruz. Kolaylıkla yapabilsinler. Evet, kayıt ol var yanda. Şuraya kayıt ol. Evet. diyorum. Buradan üye oluyor bize. Buraya üye olun. Ben de üye olayım. Hani böylece göz. <gülüyor> Şimdi burada bir satıcıyım diyor. Çünkü siz üreticisiniz. Ben satıcıyı seçeceğim. Satış yapmak istiyorum. Diye. Şimdi isminizi evet tekrar alacağız. Tüleyhan'a. Bunlar gelmiş kadınlar. Haber satıyor mağazada. <gülüyor> evet. <gülüyor> olsun. <gülüyor> o da bir emek. Evet. Dükkan adı da işte kadınlar olsun. <gülüyor> Peki, tamam. Ben... Sitede uzantısına ek geçiyoruz. Evet. Buraya gerçek adını, adını yazacak. Buraya dükkanına hangi ismi vermek istedim? Evet. Ne yazacak? Sonra. Evet. Onu geçiyoruz. Evet, onu atlıyoruz. Bakın zaten otomatik geldi. Sistem onu otomatik getirdi. Ne kadar güzel bir sistem kurmuş. Yani böylece arkadaş paylaşmak isterse bu linki atabilir. Kendi mağazasına insanları davet edebilir. Çok güzel. Aynen, değil? evet. Oradan yapabilir. Telefon numarasını giriyor. Kabul, Kabul ediyorsunuz. ediyorsunuz. Şaklar ve koşullarda normal. Yol dediğinizde Yol dediğinde Tamam. Tamam biraz bekletiyor bekletebilir. Hmm, evet şimdi bu mağaza tanecimize hoş geldiniz. <gülüyor> Gidelim mi? Ne yapalım? Şimdi? Gidelim. <gülüyor> tamam peki gidiyorum. Gidelim orada da evet mağazanızı kuruyorsunuz burada da. Başına mağaza ürün yani kaç ürün? Evet var? yani adetini yazması gerekiyor. Evet yani. Evet, genelde on diyoruz biz, on kalabilir. Burada adres bilgilerinizi doldurabiliyorsunuz. İsterseniz en aşağı inin, e, bu adımı atlayın diye bir tam panele gelelim. Hiç Buraya... sizi de yormayalım. Burada e, banka banka bilgilerini istiyoruz e, satıcının, çünkü ödeme yapmak için ona. IBAN numarası isteniyor, Diğerleri isteniyor. Evet. Bu da atlıyorum. Evet. Atlayın diyoruz. Ama yapmak isteyenler tamam. olacak, ona şey yapacaklar. verecekler. Şimdi mağazanız hazır. Mağaza paneline gidin diyelim. Tıkladım. <gülüyor> evet, bu da panelimiz. Hmm. <gülüyor> Şimdi peki bu... Panelimizde panel... ürünler. Bölümüne tıklıyorum. Sol tarafta. Evet. Tıkladım. Evet. Aynen. Hmm ürünlerden yeni ürün ekle var bakın orada. <gülüyor> Sağ olun. En üstte yeni ürün ekle. Buraya. Evet yeni ürün ekle diyoruz. Buradan ürün resimimizi yüklüyoruz. Tıkladığım zaman bilgisayarımda ürünümü çekmiş olacağım fotoğrafları evet. Evmiş olacağım. Aynen. Bilgisayarımdan aktarabiliyorsunuz. Tıkacağım ve buraya kopyalayayım. Evet seçin. Evet buradan ya da evet aynen. Burada da çok basit bir zaten ürün yükleme e, hazırladık. Hemen yayınla dediğinde ürünü yayına çıkıyor. Ürüne bir isim veriyor. Lif'tir, saksıdır, hani takıdır, kolyedir. Evet, yani. ürün adını veriyor. Buraya fiyatını yazıyor. Fiyatını veriyor. Hı -hı. İndirimli fiyatını verebiliyor. İsterse e, indirimli fiyatını zamanlama da yapabiliyor Tülay Hanım. Mesela diyor ki on gün sonra indirime girsin diyor ürün. Hmm. Orada da zamanlamayı e, devreye sokuyor kategorisi seçiliyor buradan. Hangi mutfak malzemesi, dinleme, evet. telefon, dekorasyon, mumluk hangi kategoriye uygunsa onu seçimi yapıyor ve evet. bu ilgili etiketleme bu. Etiketlemeler galiba çok önemli. Etiketler evet isterse aynen istediği etiketi oraya kendi de yazabiliyor. Etiketleme dediğimiz şey eğer internette o ürünü arayan varsa kolayca bulabilmesini sağlıyor. Evet. Hiç bilmeyenler için söyledim. Evet kesinlikle yani öyle. Gereke bilinmiyor. Evet. <gülüyor> Bu yüzden. Işte doğru. Aynen. Lif satıyor. Lif, banyo lifi, e, yıkanma, banyo, aksesuar hani bir dolu etiket yazılması gerekiyor. Yazdığında. Evet tek doğru söylüyorsunuz. Bir banyo, banyo. Girebilir. İstediği kadar etiket girebilir. Bu da böyle. Evet. Ürün hakkında kısa açıklama, hakkında açıklama yazıyor sonra. Tepleri. Bir, iki harf yazınca otomatik olarak çıkıyor oradan. Ne kadar güzel. Çıkıyor, Burası. evet. Aşağıda çıkıyor. Ya da ürün hakkında açıklama yapacak. İşte orlon, ünkü. Evet. İşte el emeği ürün müdür? Nasıl örülmüştür Hangi şartlarda? içindeki evet ne kullandığını? Hangi materyalleri kullandığını? Daha sonra yayınla diyor burada. Siz bunları silmeniz gerekecek. Evet. Yani böyle Altın. Ben sillerim hiç problem değil. Hiç problem değil. Yayınla dediğiniz yayınla tıkladığında ona kolay bir şekilde artık ürün adı gerekiyor. Ürün adı evet. E, tabii burada şimdi aynen boşluklar var. Fiyatı gerekiyor bir de. Yayınla. Yayınla dediğinde tamam. artık o ürün girmiş kategoride olur. kategorisinde yer alacak ve yayınlanacak. E, evet, var. hepsi tam olsun istiyoruz o yüzden. Sipariş. Buradan siparişleri görebiliyor. Takip edebiliyor. Çok güzel. Ürüne ilişkinin yorumları buradan görebiliyor. Yorumlar varsa evet yorumları oradan görüyor. Takip. Ee, takipçileri var mı? Mağazaları takip etmeleri için. Hı -hı. Çok güzel. Her şey dört dörtlük dört hazırlanmış. Böyle güzel bir panel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin beğenmeniz daha da mutlu etti beni. Tüney Hanım, Sağ olun. Ha, i̇yi. Peki şimdi şunu soracağım. diyelim ki ben hiç anlamıyorum. Buyurun. Gerçekten nereye tıklayacağımı bilmeyen biriyim diyelim ki sizi telefonla hı hı. ulaşabiliyor muyum? Sizden teknik destek alabiliyor muyum? Yani diyelim ki ben Tabii ki ne de. yapıyorum? Çok güzel bebek kıyafetleri elde yapıyorum diyelim hı hı. ki. Ama bunları nasıl fotoğraflayacağım? Tabii ki nasıl yükleyeceğim? Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle destek oluyor musunuz hiç bilmeyenlere? Tabii ki de, tabii ki de e, hemen mağazasını açıyoruz. Ürünlerini yüklüyoruz. E, şimdi 65-70 yaşında bile mağazamız var. Üreticimiz var bizim. <gülüyor> e, hatta evet, emekli olmuş. El yapım maskeler yapmaya başlamış. E diyor ben bilemeyeceğim ama şimdi nasıl koyacağım Zeynep'im dedim hiç problem değil. Hemen mağazasını açtık, ürün yüklüyoruz. E, hep desteğiz. Hiç problem değil. WhatsApp hattımız var Tule Hanım. E, normal e, sabit 850 numaramız var. Mail adreslerimiz var. Diledikleri zaman e, bizlere ulaşabilir. Evet orada iletişim bilgilerinde her şeyi yazdık. Ee, burada bulabilirler değil mi? Bulabilirler bizi. Aynen. istedikleri zaman ulaşabilirler. <gülüyor> Şimdi Instagram tabii ki bu konuda çok önde, çok ileri durumda. O yüzden de hemen Instagram. Evet Instagram değil mi? Sizi takip etmiyormuşuz. Hemen bu arada takip edelim. İşte kadınlar kadınlar.com olarak. <gülüyor> ee, Instagram tamam, sağ olun. Adı teşekkür adı. ederim. O ürünlerin e, tanıtımlarını da yapıyorsunuz. Mağazanın. Paylaşım gelip. Instagram yerim. hesabında böylece. Evet. Hürriyet'te sizinle yapılmış haber de var. Ee, Instagram üzerinden de <gülüyor> evet Hürriyet gazetesinde Hürriyet Ege'de Mete Bey'in yaptığı bir röportajdı. Güzel geçti o da. 6 gün önce yayınlanmış, bir hafta önce. Evet, evet. Yeni, yeni oldu da. Geçen pazar ekinde. Çok sevindim. Bu şekilde ürünleri de hem Instagram hesabından hem Facebook'tan hem de diğer Aynen. kanallardan yayınlıyorsunuz. Ne kadar güzel. Yayınlıyoruz. Hepsi tanıtımlarını gerçekleştiriyorsunuz bu şekilde. Tabii evet bu güzel ürünleri e, herkese göstermiş oluyoruz. Tabii bunun e, dedik hiçbir ücreti yok. Bir mağaza açma ücreti yok. Ürün yükleme ücreti Sadece satış başına yüzde on beş komisyon kesiyoruz. Evet. Tümay Hanım. Bu da evet. giderlerimiz ben, olduğu için. Yüzde on beş yüksek değil mi? Ben de böyle şey gibi alıcı tarafındaymışım gibi yap pazarlık. <gülüyor> %15. Ya inanır mısın? 200 liraya bir ürün sattım yani bu sırasını size mi vereceğim? Evet öyle oluyor. Çünkü inanın ya şu anda piyasadaki aslında en düşük komisyonla çalışan e, biziz. Et, öyle söyleyeyim. <gülüyor> hani, şimdi akıllara gelebilir yüzde on beş çok mudur az mıdır diye de o yüzden söylüyorum şimdi. Yok yok olsun hiç problem değil. Elbette bir hizmet. Yüzde otuzlarla çalışıyorlar. Normalde %30'lar, %40'lar var e, piyasada. Biz makul da tutmaya çalıştım ben. E, yani anca karşılıyor bazı şeyleri Tübey Hanım. <gülüyor> ben de şimdi %30'lar varken %15 e, siz yarı yarıya e, komisyonda indirim yapmasın. İyi geliyor. Tabii bu çok önemli. Evet, üreticimize de iyi geliyor bu. Tabii, şimdi onlar için bir alım. Üreticimize de, evet. Tabii, tabii. Peki şimdi ilgi nasıl, satışlar nasıl? Evet 650 mağaza var. Ee, acaba ilgi hı hı. Nasıl, satış yapılıyor mu, başladı mı, ne durumda? Evet, e, satışlarımız şu an güzel gidiyor. E, bir sene önce olduğu için biraz tedirginlik var müşterilerimizde. Daha yeni kurulmuşsunuz, hani e, ürünler nasıl? Biraz böyle piyasa, e, insanların bir aşaması oluyor, tanıma aşaması. Şimdi biz bu bir senede aslında kendimizi tanıttık sizler sayesinde Şimdi artık bundan sonra satışlarımız tabii daha da artacak ben buna inanıyorum çünkü reklam çıkmaya başlıyoruz artık dediğim gibi 5.000 lira sermaye kurulduğu için ilk hemen reklamlar çıkılmadı ilk Zeus'un oturmasıydı biraz tanıtımıydı şimdi ama bu seneden sonra satışlarımız daha da artacak yine hiç satış yok değil tabii ki var ee, da, ama bu önümüzdeki seneler daha daha iyi olacak. Özellikle bu 2021'de daha iyi olacağını düşünüyorum inşallah. <gülüyor> evet, olacaktır eminim. Peki e, şimdi biraz da tavsiyede bulunur musun? Hani bir şeyler yapmak istiyordur ama ne yapacağını bilmeyenler de olabilir. Ne tür ürünler yaparlarsa ilgi olur? Hani genel olarak e-ticaret sitelerini Hı -hı. takip ediyorsunuzdur. Hani, ne tür ürünler çok evet. nasıl olursa satıyor neler tavsiye edersin bu alanda evet. el işi yapıp bir şeyler satmak isteyen kadınlar için tabii öncelikle e, el emeği gerçekten çok değerli bir bayan e, ona Bilmiyorum, tüm sevgisini evet. katıyor o ürün yaparken Pardon. bir parantez atacağım çok affedersin tabii. biz dili değiştirmeye tabii, çalışıyoruz tabii. E, diyelim ki şöyle bir cümle kurmuyoruz bir bay için çalışma hayatında bir takım sorunlar olabilir. veya şöyle demiyoruz. Bir bay geldi, öbür tarafta gitti, diğer bay da geldi hı hı. ve baylar şöyle yapıyor, baylar böyle yapıyor demiyoruz. O yüzden de evet. bir bayan için şöyle olmalı. Bayanlar geldi, bayanlar gitti. Hı hı. Çünkü nasıl bay demiyorsak bayan evet. demiyoruz. Onun cinsiyeti var, kadın ve bir kadın için el işi emeği hakikaten kıymetli. Tabii ki de. diye cümlelerimizi. Kıymetli, değerli. Tabii ki de. Tabii ki de. Bir kadın için her zaman eee el emeği yapmak çok önemli, değerli. Ve o el emeği ürünü yaparken hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem çocuklarını okutmaya çalışıyor, hem kendini geliştirmeye çalışıyor. Ve o ürünü yapma aşaması gerçekten çok zor tülenim. Bir 4 saat, 5 saat bazen bir ürün 4-5 gün sürüyor. E, mağazalarımız, e, üreticilerimiz sağ olsunlar bu konuda çok güzel destekler bize. Çünkü mesela müşterilerimiz hep güzel yorumlar yapıyor. Çünkü çok güzel ürünler geldiğini söylüyorlar. Paketlerin çok güzel olduğunu, e, ürünlerin çok e, titizlikle yapıldığını. E, o yüzden ben çok şanslıyım. E, onları sadece söyleyeceğim şu bayanlara... Titiz olunduktan sonra, dikkatli davranıldıktan sonra, gerçekten severek o el emeği ürünü yaptıktan sonra satılmayacak diye bir şey yok. Çünkü o enerjisi geçiyor zaten o ürünün. Ee, ben tek tavsiyem güzel böyle titiz, dikkatli, severek yaptıkları zaman hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki istedikleri hoşlarına giden bir şeyi yapsınlar. Fark yarattıktan sonra her şey Evet, olur. aynen öyle. <gülüyor> Peki, şimdi aynen öyle. E, siteyi kurmak kolay değil hani bilmiyorum bilinmiyor vesaire ama genel olarak yaşadığımız bir sorun var kadın olmaktan kaynaklı e, girişimcilikte erkeklerden bir adım hatta belki on adım gerideyiz. <gülüyor> yani şöyle örneklemek gerekirse evet doğal 100 tane girişimci erkek varsa e, bunlardan sadece 10 tanesi ya da işte 100 erkeğe karşı 10 tane kadın girişimci var yani aramızdaki uçurum dinebilir bu yüzden de kadın girişimcilerin artması gerekiyor ama artarken de maalesef sorunlar da yaşanıyor ee, bir kadın girişimci olarak hem Doğru. kendi deneyiminden hem çevrende gördüklerinden ne? ne yaşıyor kadın girişimciler hangi sorunları yaşıyorlar ve bunları nasıl aşabilirler sence Tabii. E, öncelikle e, kadın girişimciler e, maddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Düşük sermaye ile iş kurmak e, inanın gerçekten zor. Ve bir e, girişimin gelir getirme aşaması çok uzun sürüyor. Yıllar yıllar boyu sürebiliyor. O yüzden bu süreçte de geliri e, olmayan bir girişimin sonuç getirmesi hemen hemen imkansız. Ya yani Genellikle en büyük sorun bence biraz maddi. E, daha sonrası so, e, sosyal çevrenin dar olması biraz daha bayanlarda, e, kadınlarda. O yüzden onların ürünlerini pazarlama konusunda büyük sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım. Normalde ben kadın, genellikle kadın kelimesini kullanıyorum ama inanın o kadar heyecanlıyım ki o yüzden. Lütfen yani yanlış anlaşılmasın Çünkü ben de bu konuda çok titizim çok dikkatliyim. Yani heyecandan ne dediğimde bazen bilmiyorum, kusura bakmayın lütfen. Bu beraber bir dönüşümün içindeyiz. Yani biz artık evet kendi zihinsel dönüşümümüzü yaşıyoruz. Yani e, bu hemen olacak bir şey değil. Sihirli değnekle de burada <gülüyor> değil mi? Al cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapmamız gerekenler var. Bunun farkında olup ona göre davrandığımız zaman zamanla zamanla her şey gelişiyor. Heyecanın <gülüyor> da çok güzel çünkü çok güzel bir iş yapıyorsun. Ee, çok önemli bir iş yapıyorsun. Sağ olun. Çok teşekkür sağ ederim. Açıyorsun. Sağ olun. Bana. O yüzden heyecanla biz de ortak alıyoruz, Merak etme. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Ee, bu dünya piyasalarının tersine e, ülkemizde el emeğinin e, fabrikasyon ürünlerden daha uygun fiyatlı olması yönünde bir yargı var. E, aslında öyle değil. Çünkü el emeği bir ürün hem kişiye özel yapılıyor hem de çok uzun sürede üretiliyor. Bir an önce bu algının değişmesini umut ediyorum. çünkü bazı müşterilerimiz çok pahalı ürünler var. Neden böyle? inanın görseler bence onun yapım aşamasını az bile diyebilirler. Bunun da inşallah bu yargımız da ülkemizde yıkılacaktır diye umuyorum. Peki, kadın girişimciler karşılaştıkları sorunları nasıl aşabilirler? Hani para sorunu var, bilgi erişimde sorun var, pazarlama Hı -hı. sorun var. Çünkü bilinmeyen bir alan bilinmezlikler içinde kadın nasıl adım atacak, nasıl cesaret edilecek ve bunları sizce nasıl aşabilir bu engelleri? Öncelikle aileden destek. <gülüyor> o en güzel. böyle birileri yanınızda destek olduğu zaman yapabilirsin, bu giriş halledebilirsin diye bir destek olunduğu zaman insan bir güçleniyor, motive oluyor. O yüzden kadın girişimci korkmamalı. Ee, A param çok az, sermayem çok az, hayır. İstenildikten sonra her şey oluyor. Ben gece sabaha kadar çalışmışımdır bu 650 mağaza için. Ee, mutluyum, İyi ki de çalıştım. Daha da devam ediyorum. Ee, benim için çünkü sayı az daha da fazla. Daha çok kadına ulaşabileyim. Ee, hiçbir kadın gelişimci korkmasın. Korkacak hiçbir şey yok. Önemli olan istemek, inanmak ve çok çalışmak <gülüyor> ve başarmak.'' Ee, Bunları diyebilirim sadece. Ama tabii şöyle bir şey geldi. Şimdi hiç parası olmayan, hiç sermayesi olmayan, hı hı. senin gibi 5 bin lirayı dahi bulamayan kadınlar e, var. Doğru. İçin tavsiyen ne olur? Evet. <gülüyor> ya inan <inanıyorum> soruyor. <gülüyor> ne Sen... diyeyim? A araştırıp. Şey, hibeler var. Hibe var, destekler var. Ee, çok güzel, Cosgap'ten çok güzel destek alabilirler. Ee, güzel mesela bankaların verdiği e, geri ödemeli krediler en var. Kredi olmuyorlar maalesef. Çünkü Cosgap'ten e, yararlanabilmek için önce parayı harcamanız gerekiyor. Ee, Aa, evet, doğru. Yararlanabilmek doğru. için de yine para harcamanız gerekiyor ki o çektiğiniz krediyi bir şekilde ödeyebilirsiniz. Senin sitem var, söylemedin. Zeo Store var, bir şeyler yapıp satmak. <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> doğru, evet. Bir... <gülüyor> de. Doğru, evet. Doğru doğru söylüyorsunuz. Evet, Zeo Store'a girip e, mağaza açıp bize ürünleri sergileyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> en basitinden bu. Tabii e, el işi değil de başka şeyler yapmak isteyenler de elbette sonuna kadar interneti, sosyal medyayı kullanabilirler. Bunu buradan söyleyelim. çünkü Tabii ki de. Ee, bir hizmet veriyorlardır. Ya da başka bir şey yapıp e, satmak istiyordur. Ama sermaye Hı -hı. yoktur. En azından e, yapanlar var biliyorum. Mutfak masrafını kısıyor. Kuaför masrafını kısıyor. Değil mi? Başka şey kısıyor. Mi? Oraya bir lira iki lira parasını koyuyor ve onunla bir şeyler yapabiliyorlar. Hani yeter ki. Yapabiliyor ben bir kadına rastlamıştım. E, parmak arası terlikler yapıp hazır terliklerin üstüne Parmak arasının, o parmak arasına gelen kısmını taşlarla döşeyip pazarda satıyordu. İnanamadım yani. yaptın diye. E, dedi ki mutfak masrafımı kıstım. Yani boğazı. Ya görüyor musunuz? Sermayesini 200 lira 300 lirayla çıkarıyor. Gidiyor Mambukpaşa'dan alıyor taşları, alıyor terlikleri. yapıyor. Şey. Pazarda satıyor. Yani yeter ki İsteyin, Ne güzel. Ee, evet. Hep söylüyorum. isteyin, İnternette bir dolu bilgi var. o bilgilerden biri de işte Zios'tur. Hani Evet. faydalanarak bir şekilde her zaman soru yapabilirsiniz diyorum. Tabii her zaman bekleriz tüm üreticilerimizi, eee tasarımcılarımızı, herkese kapımız açık. Çok güzel bir söyleşiydi benim için. Benim için de öyle. Tıklayalım. ben gerçekten çok mutlu oldum. Kendimi anlatabilme, Zeo Story hikayemi anlatabilme imkanı buldum sizlerde. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir dahaki röportajımızı bir milyon mağazayla birlikte yapalım. İnşallah, inşallah. O zaman güzel böyle ofisimizde yapalım. <gülüyor> Eminim bir kutlu şeklinde yaparız. Çok çok çok güzel bir alan bu. Devamı gelir. Çok da katılım olursa pek çok kadın da bu sayede gelir elde etme şansına sahip olur diye umarım. dileyelim. Var mı bir son mesajınız? Dondu galiba şimdi geldi tamam. Son bir mesajınız varsa o mesajınızla bitirelim kadınlara yönelik. Tabii ben e, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. E, biz kadınlara böyle güzel fırsatlar sunduğumuz için, işte Kadınlar Platformu'nda e, kurduğunuz için e, çok büyük desteksiniz bizlere, kadın girişimcilere. <gülüyor> çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. El emeği e, üreten herkesi bekliyoruz Leostar'a. Dilediğiniz zaman e, hepimize kapımız sonsuza kadar açık. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Gösteri sağ olun ışık açalım.